Gün en büyük bayramdır Kutlu olsun Bu anda büyük Türk milletinin bir serde olarak bu kutlu güne tanışmanın en derin ve heysanı içindeyim Kutluşların arşananda Büyük birer yaptık Geçen zamanın dikkatler Daha çok çalışacağız Daha bu zamanda Daha büyük işler baş edeceğiz Türk milletinin karakteri yüksektir Türk milleti çalışkandır Türk milleti zekidir Türk milleti zekidir <gülüyor> Evet arkadaşlar 29 Ekim coşkusunu Hep birlikte yaşamak Bu 29 Ekim bayramında Güzel bir görüntü oluşturmak adına Sizler için yamaç paraşütü gösterisi yapacağız Kaptan pilotlarımız eşliğinde zirveye tırmanışımız devam ediyor Bakalım Güzel bir uçuş olur Hep birlikte göreceğiz Bugün yol başındayız bu şekilde, hava güneşli, rüzgar güzel, bakalım nasıl bir uçuş olacak. Gölbaşı'nın güzel zirvesinde Bugün çok önemli bir şeyi kutlamak için buradayız. Hem kutlayacağız hem havada bayrak açacağız. Ben Menderes Küpeli Kılınç ve kıymetli kardeşim, pilot kardeşim, Sayın Ferkan Bayram Bey ile inşallah bugün bir uçuş yapacağız. Bütün Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. kuruluşunun dönümü kutlu olsun. Bayrağımızı her zaman gökyüzüne dalgalandırmaya devam edeceğiz. İyi seyirler diliyorum.